Elimizde bir çıkarma işlemi var. 6.798 eksi 3.359. Önce bu işleme nasıl yapabiliriz diye bir düşünelim. Sayılar gözünüzü korkutmasın, bir yerden başlayacağız şimdi. Hatta kural diyor ki, birler basamağıyla başlamamız gerekiyor. Birler basamağına baktığımız zaman, 8'den 9'u çıkarmanız gerektiğini görüyorsunuz. 8'den 9 çıkamayacağı için de, bu çıkarma işlemini nasıl yapacağımız konusunda kara kara düşünmeye başladınız. Öyle değil mi? Ama hiç gerek yok. Bu sayıları şimdi başka bir şekilde yazmayı deneyeceğim. 6.798 ile başlayalım. 6.798 6.000 artı 700 artı 90 artı 8 olarak yazılabilir. Öyle değil mi? Ve şimdi de 3.359'a bakalım. Tabi eksi işaretini unutmayalım. Eksi dedik. 3.000 eksi 300 eksi 50 eksi 9 elde ettik. Sayıları bu şekilde yazdığımızda basamaklardaki rakamların ne anlama geldiğinde göstermiş oluyoruz. Örneğin binler basamağındaki 6, 6000 demek oluyor. Yüzler basamağındaki 3 ise, 300'e eşit. Şimdi soruya geri dönelim. Hala 8'den 9'u çıkarmaya çalışıyoruz ve hala zorlanıyoruz, öyle değil mi? Şimdi bir çözüm bulmaya çalışalım. Diğer bir basamaktan 1 alıp 8'e ödünç versek, acaba bu işlemi yapabilir miyiz? Şimdi deneyelim. Önce onlar basamağına gidelim. 90'dan 10 alıp 8'e eklesek. 90, 80 olur. 6.798'in değerini değiştirmek istemediğimiz için bu 10'u 8'e ilave etmemiz gerekiyor. 10'u 8'in yanına ekledik. ve 8, 18 oldu. Dikkat edin, 6.798'in değerini değiştirmedik. Sadece bu sayıyı değişik bir şekilde grupladık. Yani 6.000 artı 700 artı 90 artı 8 yerine 6.000 artı 700 artı 80 artı 18 yazdık. Bu ikisi de bize aynı sonucu verir, yani 6798'i verir. Çıkarma işlemine geri dönersek, Şimdi işimizin kolaylaştığını göreceksiniz. Şimdi 18'den 9'u çıkarmam gerekiyor. Peki, cevap nedir? 9. Sırada 80, 90 değil, 80 eksi 50 var. Değil mi? Biraz önce buradan bir 10 gitti. 90 artık 80. 80 eksi 50 de 30. Bu sonuçların hepsi pozitif. Yani artı 9 ve artı 30 şeklinde yazabiliriz. Sonra 700 eksi 300 var. Sonuç 400. Ve son olarak 6000 eksi 3000 işleminden de 3000 sonucunu elde ettik. Ve çıkarma işleminin sonucu olarak 3000 artı 400 artı 30 artı 9. Yani 3439'u bulmuş olduk. Peki sayıları bu şekilde yazmasaydık bu işlemi nasıl yapacaktık? Size ödünç alma da denilen bir gösterimden bahsedeceğim. Birler basamağındaki 8 için onlar basamağındaki 90'dan bir onluk ödünç alacağım. Ve 90 80 olacak. Öyle değil mi? Ama buraya sadece 8 yazacağız çünkü onlar basamağında bir işlem yapıyoruz. Ve ödünç aldığım 10'u 8'e ekleyeceğim. 8 artı 10, 18 olacak ve şimdi çıkarabiliriz. 18 eksi 9, 9. 8 eksi 5, 3. 7 eksi 3, 4. Ve 6 eksi 3, 3 olur. 3439.